Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Biliyorsunuz insansız hava araçlarıyla ilgili özellikle de deniz üstü platformlarıyla ilgili çok ciddi bir rekabet yaşanıyor. Bu yıl Baykarın TB3'ünü ilk uçuşuyla birlikte gözümüzde görmeye başlayacağız. Öbür taraftan da enteresan bir adım Amerika'nın en büyük insansız hava aracı imalatçısı General Atomics'ten geldi. General Atomics MQ-9B Reaper modelinin Uçak gemilerinin güvertesinden havalanabilen yeni bir modelinin animasyonunu tanıttı ve bu konuda dünyada biz ilkiz dedi. Cevap tabi ki Baykar'dan gecikmedi. Baykar'ın teknoloji lideri Selçuk Bayraktar kendi mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İTÜ'de yaptığı bir konuşmada biz onlardan daha önce bu İHA'yı uçuracağız ve deniz havacılığında da yeni bir sayfa açacağız dedi. Evet. Denizüstü üstü İHA sistemlerindeki rekabet kızışıyor. Biraz General Atomics'e bakalım, biraz da TB3'e bakalım ve tabii ki diğer savunma konularında bu videomuzda beraber inceleyelim. Türkiye TCG Anadolu gemisiyle birlikte F-35'lerin B modelini güvertede konuşlandıracaktı ama Türkiye'nin F-35 programından çıkartılmasıyla birlikte bu sayfada şu anlık kapatılmış oldu. Ama bununla birlikte Türkiye yeni bir sayfa açmak istiyor deniz havacılığında çünkü TCG Anadolu'nun güvertesine öncelikli olarak TB2'den geliştirilen TB3'ler konulacak. Peki bu güverteden nasıl kalkacak nasıl inecek çünkü deniz havacılığı gerçekten çok farklı bir bakış açısı düşünün bir güverte bu bir pist ama deniz üzerinde giderken dalgalar var çok ciddi rüzgarlar var veya anlık hareketler var bu harekete karşılık bir insansız hava aracı nasıl inecek kalkacak gerçekten çok ciddi bir sistem gerekiyor. Baykar da bunu yapacak tabii ki tecrübesi var ve bunlarla ilgili de çok önemli çalışmalar yapıyor. Yoksa şu anki TB2 görüntü itibarıyla gayet kısa pistlerden kalkabilecek özelliğe sahip. Kalkarken bir destek sistemi olacak mı? Bu nasıl yapılacak veya inişte bir işte Huk olarak adlandırılan bir kancayla mı yakalanacak, bir ağla mı yakalanacak? Bunlarla ilgili halen soru işaretleri devam ediyor. Normalde Amerikan uçak gemileri ve Fransız uçak gemilerinde katapul sistemi yer alıyor. Bunu size geçmiş videolarda da daha çok anlatmıştım. Bir sapan sistemi düşünün, sapanla hava aracını adeta fırlatıyorsunuz. Ama bizim TCG Anadolu'da İngilizlerin ve Rusların kullandığı ski jump olarak adlandırılan böyle bir rampa var. Bu rampayla birlikte nasıl bir hareket edilecek, neler yapılacak buna göre bir e, konumlandırma yapmak gerekiyor. Şimdi Ripper olarak adlandırılan MQ-9B General Atomics'in gerçekten çok kendini ispat etmiş bir İHA sistemi. Maksimum kalkış ağırlığı bu sistemin 2223 kilogram. Şöyle aklınıza gelirse 2223 kilogram. Dediğimiz zaman TB2'nin maksimum kalkış ağırlığı yaklaşık 650 kg. Yani 1MQ9B3TB2'ye eşit. Anka'nın normal modeli yaklaşık 1500 kg. Anka S TUSAŞ tarafından geliştirilen uydu kontrollü İHA sistemimizde 1700 kg yaklaşık. Yani MQ9B Ripper'ın altında. Onun üzerindeki İHA sistemlerimiz ise... 3.300 kilogram maksimum kalkış ağırlığına sahip çift motorlu yine TUSAŞ'ın geliştirdiği Aksungur var. Aksungurun da bir üstünde 5.5 tonluk akıncı var. Şimdi 2.223 kilogramlık MQ9B'nin kalkışı için bir turboprop motor var. Oldukça kuvvetli bir motor ve bu e, hava aracı da Mali olarak adlandırılan orta sınıfta Reaper ama ateş gücü epey epey yüksek. Niye bu turboprop motoru sayesinde? Şimdi bu sistemin güverteden havalanması için yeni bir kanat ve kuyruk tasarımına gitti General Atomics ve bunları kit halinde yapacak. Yani sizin bir MQ-9'unuz varsa siz kanat ve kuyruğunu değiştirerek bunu uçak gemileri üzerinden operasyonunu sağlayacaksınız ve katapul sistemi olmadan kalkacağını ifade ediyor General Atomics. Peki ne tür kanada sahip olması lazım? Öncelikli olarak kanadın düşük süratlerde havada kalması lazım. Buna dönük işte bakıyorsunuz kanat tasarımına katlanabilir uçak gemisi gövertesine girdiği gibi kanadın neredeyse tamamında flaplar var. Flaplar kanat alanınızı genişleterek havada düşük süratlerde tutunmanızı sağlıyor. Bu kalkış için önemli bir de yaklaşma sırasında çok kritik düşük süratlerde tutunmanızı sağlayacak. Buna ek olarak da kuyruktaki tasarım hem kumanda yüzeyleri büyüyor. Yani düşük süratlerde pilot yerden kumanda verdiği zaman onların hareketleriyle havada hareketler kolaylaştırılacak. Daha hızlı kumanda almasını sağlayacak. tabii ki benzer özellikler TB3 içinde gerçekleştiriliyor. Şimdi bu bir melez sistem oldukça ilginç. Benim de epey ilgimi çekmiş vaziyette. Ve buradan da General Atomics bir yeni bir pazar kendine Oluşturmuş durumda. İşte görüyorsunuz bir tarafta Amerikan General Atom tasarımı diğer tarafta TB3 gerçekten çok rekabet alim nereye gidecek ama burada demek ki çok önemli bir pazar var ve burada da bu pazarda da Baykar çok önemli bir adım atmış durumda. Ben de Kimler kazanacak, ne yapacak bunları dikkatle takip ediyorum. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz aylarda Baykar Savunma'nın genel müdürü Haluk Bayraktar bir Japon gazetesine röportaj vermişti. Burada Japonlar küçük ama etkili uçak gemileri olarak adlandırılan bir konsept üzerine çalışıyorlar. İHA'ların üzerinde bunların yer alabileceği ifade ediliyor ve buraya da Baykar... E, TB3'leri vermeyi e, teklif ediyor ve bu da gerçekten Japonya'da çok ciddi ilgi duymuş e, Japonlar bu projeye bakalım ne olacak ben de merakla bekliyorum ama dediğim gibi Rekabet yoğun bakalım kim kazanacak kim önce hava aracını verecek bu önemli Burada tabi yarış e, Ben önce yaptım bu gider bu gelmez falan gibi bir şey önemli değil Türkiye Kendi açısından tecrübesi olmadığı bir alanda yani Güverte üzerinden kalkan bir hava aracı konusunda tecrübesi yok. Ama buradaki tecrübeyi farklı bir boyuta taşıyor. Bu da çok çok önemli. Gelelim insan savaş araçlarıyla ilgili ikinci konumuza. Bu konuda da bugün Northrop Grumman ilginç bir YouTube videosu paylaştı. Bu YouTube videosunda bir mühimmat tanıtımıydı bu. Hacet olarak adlandırılan 3 kilogramlık mini bir mühimmat. Ya 3 kilogram minicik bir şey ve yaklaşık uzunluğu da 25 santimetre boyutunda bu sistem mini bir sistem ve insan savaşı araçları için geliştirildi örneğin Ukrayna Savaşı'nda atılacaksınız bir konvoy yakalıyor havada e Şimdi tek tek atıyorsunuz o mühimmatı seri bir şekilde birden çok hedefe yönlendirecek örneğin bu videoda görüldüğü gibi 3 farklı hedefe yönlendirecek Lazerle birlikte hedeflemesi gerçekleştirilecek serbest düşüşle bu mühimmat gidecek ve aynı anda 3 hedefi vurabilecek burada önemli olan 3 kilogramlık bir şey %80'i harp başlığı ne yapabilir diyebilirsiniz hayır orada minik bir sistemi bile devreden çıkarması, örneğin minicik bir hasar bile bir anda o dev aracın savaş dışına kalmasına neden oluyor e onu kurtarmak için bir ekip geliyor bir hedef daha e onu toparlıyorlar geri götürüyorlar bunlar hep hedef sayısını arttırıyor ve karşı tarafa çok ciddi maliyet oluşturuyor buna da dikkat etmek lazım bu konuyla ilgili de farklı farklı yaklaşımlar var Türkiye'deki insan hava araçlarıyla tabii ki bir sayfa açıldı ama mühimmatlarla bu çeşitlendiriliyor. Burada da roket Roketsan'ın çok çok büyük bir başarısı var. MAM-L ve MAM-C serisiyle bunlar yavaş yavaş çeşitleniyor. Elinizde ne kadar çok çeşitli mühimmat olursa bu konuda o kadar çok adım atılıyor. Bir yandan da tabii hiç Türkiye'de mini mühimmat da yapılmıyor değil. Bu konuyla ilgili özellikle uçaklardan atılan mini mühimmatlarla ilgili çalışmalar var. Bunlar da yavaş yavaş yani bir göreve gittiğiniz zaman birden çok hedefi nokta atışıyla uğruyorsunuz. Artık dünya öyle devasa büyük bombalara değil bu tür akıllı bombalarında pazarı giderek büyüyor. Bu da önemli bir adım. Şimdi malum Amerika'da Türkiye'nin F-16 taleplerini konuşuyoruz. Ee i̇şte 40 adetlik Blok 70 Türkiye'nin talebi var. 80 adetlik uçağın modernizasyonu. Bunun ön bir testi aslında Türkiye ve Amerika'nın ilişkilerinin bir anlamda testi karşılıklı kontrolü olacak. 400 milyon dolarlık bir talep geldi. Şimdi Türkiye hava hava mühimmatları istiyor. F-16'larda kullanılan M120 AMRAAM orta menzilli. M9 Sidewinder daha kısa orta menzilli bu iki füze için talepte bulunuldu. Ve ek radar talebinde bulunuldu. Ve tabii ki bu paket büyük bir paket olduğu için. 400 milyon dolarlık paket olduğu için de Amerikan kongresine gitti. Bakalım buradan Amerika'dan onay gelecek mi? Çoğunlukla kabul edilmesi lazım. Bunlarla ilgili bilgiler, mektuplar Biden yönetimi tarafından da iletildi kongreye. Buradan bu geçerse sonrasında bu bir test Testin sonrasında da F-16 için talep gelecek. Ee, bakalım bu talep nereye doğru varacak, ne yapılacak ben de merakla bekliyorum. Bu da böyle çok önemli bir adım. Eğer herhangi bir karşı çıkma, oy birliği veya %51 üzerinde alınırsa bu tasarı geçerse F-16'da sonrasında bir adım olarak gelecek. Ama tabii ki şu anki konjonktür pek Amerika Türkiye'yi kaybetmek istemiyor ama o kadar ince engeller var ki de epey bu konuyu önümüzdeki günlerde görüşeceğiz gibime geliyor. Ve son konumuzu da yine bir insansız hava aracıyla kapatalım. Gerçekten e, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anka'yı Kazakistan'a ihraç başarısı gösterdi. Önce Tunus ikinci müşteri Kazakistan oldu. Anka gerçekten sınıfının, Male sınıfının çok çok iyi bir e, İHA sistemi. Özellikleri itibariyle uydu kontrolü var. Kendini ispat etmiş mühimmatları, görevleri, tecrübeleriyle gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri çok caydırıcı bir güç. Yani adeta savaş alanındaki bir kurmay subay gibi düşünün Anka'yı. TB2 daha ucuz, daha fazla kullanabiliyorsunuz. Biraz belki rütbesi düşük ama biliyorsunuz savaşta sizin generale de ihtiyacınız var. Kurmay subaya da. ERE'de her şeye ihtiyacınız var. Savaş alanında belki içecek sıcak çaya da ihtiyacınız var. Bombaya da ihtiyacınız var. Bu yüzden bu iş bir bütün. ANKA dediğim gibi Tunus'tan sonra Kazakistan'a da satıldı ve TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kodil'in de katılımıyla Kazakistanlı yetkililerle bir imza töreni, bir işbirliği anlaşması imzalandı. Bu işbirliği anlaşmasında ANKA'nın imalatı ile ilgili çalışmalar Kazakistan'da yapılacak. Birçok da izleyicimiz, okuyucumuz bize soru sordu. Peki bu anlaşmayla birlikte biz bunun bütün sırlarını Kazakistan'a veriyoruz. Yani bütün sırlar oradan Ruslara mı geçecek soruları gelmeye başladı. Arkadaşlar öyle hemen sırlar geçmez oraya. TUSAŞ'ın yaptığı anlaşma sadece parça üretimi ile ilgili. Zaten Anka çok basit bir yapı içerisinde, kompozit yapı içerisinde. Anka'nın Asıl önemli noktası o burnundaki kamerası, içerinde sahip olduğu yazılım sistemi, bu yer kontrol cihazı, bütün o tasarım yani o beyin önemli olan. O beyni biz vermiyoruz. Versek bile bunu Kazakistan ne kadar yapabilir? O da ayrı bir konu. Yani şöyle söyleyeyim size. Yıllarca Türkiye 1987'den 2000'li yılların ortalarına kadar F-16 Türkiye'de montajı kuruldu. Belki bu eğer 40'lık paket çıkarsa TUSAŞ yeniden F-16 için üretim hattı açacak. Bu bizim ha biz üretimi yaptık parçalar geldi birleştirdik. Kendi yaptığımız parçaları da koyduk. F-16 yapacağımız anlamına gelmiyor. Bunu Lockheed Martin eski şirketi General Dynamics yılların geliştirdiği bir tasarım koyuyor. Bunun bir tasarım süreci var. Yazılımının ayrı süreci var. Bunlar farklı süreçler. Parça yapmak başka bir şey. Parça yapmak buna atılan ilk adım ama bu tamamen bilgisini verdik anlamına gelmiyor. Şimdi artık bu anlaşmayla TUSAŞ aynı bir Boeing gibi, bir Airbus gibi, bir Lockheed Martin gibi kendi ürettiği ürünlerin kullanım ve üretimi konusunda iş birlikleriyle artık dünyada kendinden söz etmeye başlıyor. Bu da TUSAŞ için, TUSAŞ'ın büyümesi için çok çok önemli bir adım. Yarın öbür gün belki Anka'nın daha farklı bir versiyonu tasarlandığı zaman diyeceğiz ki kazaklara ya siz işte şu kanat parçasından uygun fiyata yapıyorsunuz. Güzel de sizin kaliteniz. Biz burada uğraşmayalım. Biz örneğin Milli Muharip uçağın kanadını yapalım. Siz de herhalde bunları çıkartın. Bunları getirin. Ha bunun karşılığında da size verdiğimiz ek yükle de misal 10 tane daha Anka alın. Veya Beraber etki ettiğiniz ülkelerle konuşun. Burada bir satış anlaşması sizle birlikte yapalım. Onların kanatlarını da siz yapın gibi gibi ortaklıklara geçilmesi lazım. Bu da uluslararası işbirlikleri açısından çok önemli. Sonuçta Anka projesinde Kazakistan Anka'yı aldığınız zaman bunların bütün kullanım ömürleri boyunca Türkiye'ye bağlısınız. Bunlar çok önemli. Sistemlerin modernizasyonu, diğer taraftan mühimmatların kullanılması, ihtiyaçlar... Artı görevler ve tabii ki Türkiye'nin tecrübeleri konusunda Kazakistan bu konuda bu hava araçların ömrü boyunca Türkiye'ye tabiri caizse göbekten bağlı havacılık ve savunma sanayi biraz da böyle bir şey. Evet bu videomuzda son savunma sanayi ile ilgili gelişmeleri sizlere dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bizleri sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz detaylı havacılık ve savunma haberleri Tolgozbek.com sitemizde. Ayrıca kanalımıza abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve sorularınız için yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.